Şu an. Ey! Bu çocuklar ve kolay bir şekilde rahatsız olanlar için değildir bu oyunun. Müthiş! Okey. Okumaya alışık değilsin değil mi? Serdar Kun! Bak sen okumak hakkında bir şeyler söyleyeyim. Kitabı okumak için kitaba bakman gerekiyor Serdar Kun. Ee, harfleri arda arda okuyorsun Serdar Kun. Harfleri bir araya gelerek heceleri, heceleri bir araya gelerek kelimeler oluşturuyor. Kelimeleri bir araya gelerek cümleleri, cümleler, paragrafları oluşturuyor. Bunlar belirli anlamlar çıkarıyor ortaya. Belirli kavramları bir araya geldiğiniz zaman cümleleri oluyor. Tıpkı sen nasıl bir cümleleri kuruyorsan kendi ağzından yazar da kelimeler ve cümleler vasıtasıyla şey yapıyor, belirli şeyler anlatıyor Serdar Kun. O yüzden de kitaba bakman lazım okumak için. <gülüyor> <gülüyor> okay. Yürü, yürüye gidiyoruz. Yüreğe en tecrübeli olan. O yüzden onunla birlikte başlıyorum. Okay. Her neyse sana kendiminkini göstereyim. Beğeneceğini düşünmüyorum ama. Kartallar uçabiliyor. Maymunlar tırmanabiliyor. Çekirgeler atlayabiliyor. Atlar yarışabiliyor mu? Lan at ya... Bu mu yani? Atlar yarışıyor mu senin kafanda? Şey mi? Neyse. Baykuşlar bakıyor. Çitalar koşturuyor. Kartallar uçuyor. İnsanlar deneyebiliyor ama o kadar. Acaba biz mi çok salak şu anda da göremiyoruz şiirdeki aslanlama? Yoksa kız mı o kadar salak. Okay. Herkes iyi mi? Biliyor musun? Noluyor abi? Ne oluyor abi? Ne oluyor burada? <gülüyor> Sedar ortaya çıktıktan sonra gösterip diye büyülü bir şekilde büyüyen ben değildim. Wow. Wow. Matsuko biraz kabar. Abi 146'nın gücünü göster. 146'nın gücünü göstereceğiz arkadaşlar. Şey olmayacağız. Evet, chat çok boş konuşuyor şu anda. <gülüyor> okay. Ne oluyor? Yuri <gülüyor> <Yürü> şu karakter. Yuri <gülüyor> <Yürü> diğimiz karakter. Opa. <gülüyor> Hazır mısınız? İşler çılarından çıkacak şimdi. Büyük bir ihtimal öyle tahmin ediyorum. Ee, aşağı gelip beni karşılaması zaten tuhaf. Onun odasına geliyorum ve sonra da onu buluyorum. Sayarı. Merhaba Serdarcan. Olasına oturuyorum oturuyorum. Okey, tamam. Düşündüğüm kadar, ooo wow, düşündüğüm kadar korkunç bir şey olmadı. <gülüyor> Sevnenin cesedini bulamayacağız diye düşünüyordum. A few moments later. Kapısını açıyorum. Detaylara dikkat etmem gerektiğini söylediniz. Böyle detaylara dikkat edeceğim şu an. Okay. Y yürü. Okey. Baştan geldik şey kulübe. Herkes takılıyor. Sözünü tuttuğun için teşekkürler Serdar Kun. Senin yüzünde bir şey oldu az önce Yürü. Yüzünde az önce bir şey oldu. Okay. Hangi okay, bundan önce söyledik? Ah, oh, okay. Peki. Eee. <gülüyor> uh, okay. Çarpıl. Oh boy. Oh boy. Oo. Oh. Evet öyle. Teşekkürler bunu söylediğiniz için. Arka planda Sayori'nin asılmış resmi var, değil mi? Yani edebet klibi. O da herhalde ölümsüz bir edebiyat eserinin parçasıdır büyük bir ihtimalle. Öyle düşünüyoruz. Okey. Oh boy. Tam. Oh. Oh. Oh. oh. Sayağım ne hayal ettiyim Okay. Yürü diyeceğim. Seçemiyorum. İnandırdım yürü seçtim. İnandırdım. Nope. Tekrar izleyeceğim buraları. <gülüyor> Merhaba Monika. nasılsın? İyi misin? Ne, ne olacak? Monika? Monika hoş geldin. Okey. <gülüyor> Arkasında Sayori çıkıyor şu an. Sayori mi var orada? Monika mı var? Okey. Umarım benim bunu aldığımı düşününce iyi hissedersin. İyi bakacağım buna. Oooo kendime dokunacağım bunu. Okurken tekrar ve tekrar. Hmm. Okay. Okay. Okay. Kağıtla kendimi keseceğim diyor ki senin Vücut yani benim kan benim kan dolaşımıma girsen. <gülüyor> okay işler normal şu en normal davranan bu çıktı şu ana kadar hakikaten. Monika, beklimi değiştirdim. Okuduğun her şeyi boş ver. Hiçbir şeyin manası yok hiçbir yapmanın manası yok. Yüreğin böyle olmaz kendi suçu. Beni duyuyor musun Serdar Monica'ya daha fazla zaman geçirsen bütün programlar gelecek. Ah, siyah yazlar Monika'nın. Okay, siyah. Bunlar aslında, bunlar aslında Monika söylüyor. Yuri, Yuri, yürü, yürü diyeceğim çünkü. Hahaha. <gülüyor> Masum sürüldüğün zaman gidiyor. Hayır. Ha, bak şöyle yapacağız. Seçemiyorum. Seçemiyorum yürüye. Tıklayamıyorum. Okey yürüye tıkladım ve bu oldu. Yürüye tıkladım ve bu oldu. Aaa. Wow ne kadar seçeneğimiz var öyle. <gülüyor> ne kadar farklı farklı seçenekler. Monica, Monica, Monica, Monica, Monica. <gülüyor> Aralarında en normal Nazik iş. En yukarıdaki Monica'yı seçelim. Yarım bırakılmış Monica'yı seçelim. Okay. Olmanı istediğini söyle. Tam tersine söyleyebilirim o büyük ihtimalle. İtirafımı kabul ediyor musun? Hmm. Evet. Peki Yuri, hadi al beni cehennemine götür bakalım ne olacak. ha. Şaka yapıyordum bunca zamandır falan. <gülüyor> Ahahahah! Okay. Okey. Çok özür dilerim. Çok sıkıcı olmalı. Bunu şey yapacağım, telafi edeceğim tamam mı? Sadece bir saniye ver. Aaa! Ooo! Karakterleri şey yaptı sildi. Merhaba Monika. Beni mi gösterecek? Ne yapacak? Kameraya mı girecek? Sadece şaka yapıyorum. Başka... Çok fazla bir şey yapamam. <gülüyor> Seni korkuttum mu? <gülüyor> oh. <gülüyor> Aa, çok tatlısın. Çok <gülüyor> tatlısın. Okey, sileceğim. Silme çikolatam mı? <gülüyor> Siliyorum. Boy, sildim. Sildim seni Monica. Okay. Her gün biraz daha keyifli olacak. Hey Serdar Kun. Müzik bitti. Sana gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Külbe katıldığı için çok teşekkür ederim. Ama işin aslı katılacağını zaten biliyordum. <gülüyor> Aslında başka bir şey daha var. <gülüyor> Malika'dan kurtulduğun için teşekkür ederim sana. Bu doğru. Yaptığı her şeyi biliyorum. Oh Belki şu anda başkan olduğum içindir. Ama her şeyi biliyorum cidden Serdar <gülüyor> Herkesi mutlu etmeye çalıştığını biliyorum. Monica'nın herkesi üzmek için yaptığı o korkunç şeyleri biliyorum. Ama artık bunların bir önemi yok. Sadece biz varız. Ve beni tüm dünyadaki en mutlu kız yaptın. Her gümrünü bu şekilde geçirmek için sabırsızlanıyorum. Seninle birlikte. Sonsuza dek. Sonsuza dek. Hayır. E? Ne oluyor? Ona zarar vermenin izin vermeyeceğim. Harika! Ee, doğru düzgün birisiyle tanışamayacağız herhalde. Kim? Kim zarar veriyor? Özür dilerim. Hatalıymışım. Ee, herhangi bir mutluluk yok. Bay bay Sayori. Bay bay Serdar Kun. Bay bay Edebiyat Kulübü. Okey. Teşekkürler baştan katıldığınız için ee, bu yayının edebiyat kulübümüzün bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hayatta yüksek çizgünlükte kalmanızı değil. Bay bay. <gülüyor>